Bak isterseniz bir giriş yapalım. Nedir ne değildir hocam bu konu? Doğal dil işleme. Aa, doğal dil işleme e, insan bilgisayar etkileşimini e, ve bir noktada da insan insan etkileşimini bilgisayar sistemleri kullanarak e, yapmaya çalışan e, bir e, bilim ve mühendislik alanı diyeyim. Yani um, İnsan bilgisayar etkileşimi dediğimiz zaman biz bugünlerde e, işte klavye veya e, fareyi kullanarak e, en azından bilgisayarlarla bu şekilde etkileşiyoruz. Bu çok doğal bir şey değil e, insanlar için. İnsanlar e, konuşarak, ses ve yazarak, e, grafik olarak e, etkileşim yapıyorlar. Bunlar için e, binlerce yıl bir e, evrimle bir sürü e, tırnak içinde teknoloji geliştirmişler yani insan dilleri e, insan iletişim ihtiyaçlarını gidermek için e, on binlerce yıl içinde evrilmiş bir mekanizma bir noktada e, bilgisayarlarla bu mekanizmayı çözmeye sonra da taklit etmeye çalışıyoruz ki e, bilgisayarlara, insanlara kolay gelen iletişim mekanizmalarıyla e, iletişim yapalım diye e, gerek girdi olarak gerek çıktı olarak e, insan insan etkileşimini e, geliştirmek için de örneğin e, sesten sese konuşmadan konuşmaya otomatik çeviri yapma bir tanesi e, şu anda Skype'ın bazı versiyonlarında bu zaten Simultane var. mi hocam? Anlık mı yoksa ee, belli bir süre Anında bir... anında Anında anında yani anında kastım 1 saniye 2 saniye 3 saniye Çok da program yani. değildir herhalde evet. şey değil. ee, Veya e, gerek iPhone'da gerek Android'de değişik uygulamalar var En azından e, bilmediğiniz dinini bilmediğiniz bir ortamda bulunduğunuz zaman oraya yazıp çevirip Karşı tarafı gösterebiliyorsanız, bu japonlara evet, mesela öyle. çok. <gülüyor> Arkadaşımın annesiyle buradan konuşmuştum hocam. Direkt Aynen. söylüyorsunuz bir şey hemen. Bak şu an ingilizce e, çeviriyor mesela yazı olarak. Müthiş son, bir şey. Son 4-5 senede e, çok sofistike bir şekilde e, noktaya gelmeye başladı diyeyim. E, en azından bir sürü insanın e, rutin dertlerini hallediyor. Ha bu o, demek değil ki her tip e, konuşmayı, her hızda konuşmayı, her e, konuda konuşmayı çevirebilsin. Bunlar zaman içinde olacak şeyler. Ama olayın ana fikri bir noktada e, iyice anlaşılmış noktayı. E, ama iddia mesela hukuk metinlerini, hukuk yazılarını, hukuk konuşmalarını veya edebi şey, şiir vesaire gibi şeyleri de çevirmek değil. Mekanizmaları kullanılıyor. E, ama bir sürü insanın yaşamını pozitif değiştirecek bir şey. Burada bir tabii ses ee, işleme var. Ondan sonra bir delil öğrenmeye muhtemelen var. kullanılıyor. Şimdi hocam ee, geçen e, e. ilginçtir bir çeviri yapıyorduk. Ama mi? Ses işlemenin işleme e, çok son derece karmaşık bir çeviri sistemi var. <Gülüyor> Bu o, şeyde çalışıyor büyük ihtimalle. E, yani... Elinizdeki sistemde değil, e, bulutlu bir yerde çalışıyor diyeyim. Google'da veya Apple'da veya neydi. E, onun ötesinde e, bir de ses üretme var karşı tarafta. Bu da e, başlı başına bir karmaşık e, bir konu. E, bunun ötesinde sesin aktardığı bir takım duygusal durumlar var. İşte heyecanlı... Evet. <gülüyor> Onları oralara daha henüz gelindiğini zannetmiyorum bildiğim kadarıyla. Ama şu anda yani bayağı makul bir işlev sunan ve insanların, dilleri bilim, birbirlerinin dillerini bilmeyen insanlar için gayet makul bir işlev. Ee, Skype bunu yapıyor dediğim gibi, diğerleri de e, yapıyor. Ben e, mesela iPhone'da genellikle bir şey yazacağım zaman direkt konuşuyorum yani. Parmaklarım, ben yani o nesil değilim. Hızlı hızlı yazamıyorum. Zor oluyor. Konuşarak yapıyorum. Azıcık düzeltiyorum. Gönderiyorum. Yani çok Zaten şey İngilizce'de değil, de çok sorun yani. olmuyor hocam. Siz İngilizce'nize gayet... Türkçe de olmuyor. Türkçe de, de olmuyor. Bir, Türkçe'de de olmuyor, öyle mi? Türkçe de olmuyor. Yani ha, çok bizim güzel. Konuşursanız hiç sorun yok. Yani dikkat etmeniz lazım ufak ufak e, nüanslara. Bir soru ben yani gayet rahat kullanıyorum. Şimdi... Cem Sayın kitabını siz yayın öncesi göstermiştim. ben yani tanıtım yapalım. Elime ulaştı sonunda. Cem Hoca bu kitabı cep telefonundan yazmış mesela. Az önce konuştuğunuz bölümle ilgili ben de yeni başladım. Yaşamın programlama dili. 13. bölüm. Çok ilginç bir bölümdü. Şimdi biz etkileşimlerden bahsediyoruz hocam. Hücrelerin Hı. hücrelerle, insanların diğer canlılarla bir sürü şey. Yani silkon bazlı şeyler şimdi hayatımıza girdi. Bilgisayarlar falan. Şimdi biz çok fazla bilim kurgu filmi izledik hocam. ya yani birçok filmde, mesela Transaction, işte Lucy vesaire, hep şöyle bir hayal gücü ve şey üzerine, yani bilim kurgu filmleri şu son dönemde, insan bilincinin makinelere aktarılması. Ben bunu size bir bilim insanı olarak soruyorum. Yani gerçekçi baktığınızda, ileride böyle bir şey sizi olabilecek mi hocam? Alanınıza tam girmiyorsa, e, es, istemem şey yapamam. Benim e, e, şeyim e, şu andaki ettiğim şey buradan çok uzak olduğumuz o noktadan çok uzak olduğumuz bir sürü problem var henüz yapay zeka içinde yakın bile değiliz anlamaya çok basit şeyler var mesela bu 3-5 yaşındaki bir çocuğun e, sorduğunuz zaman ya ben bu toplu havaya atsam ne olur çocuk size yere düşer Evet diyecektim e, bunu makineye anlatmak için e, insanlar bayağı uğraştılar ve hala uğraşıyorlar e, böyle bizim günlük hayatta hiç efor sarf etmeden e, algıladığımız bildiğimiz şeyleri zaman içinde öğrenmişiz bir şekilde bunu ama biz buna efor e, e, e, sarf etmiyoruz. Yani e, arabaya gittiğim zaman ben gaz pedalına bastığım zaman motorun hızlanacağını kabul ediyorum. Bunu e, e, tarif etmeyi düşünmüyorum bile her defasında sistemlere. İnsanlar için e, bu tip bilgileri bilgisayara aktarmak 70'lerin ortasından beri çalışılan şeyler. Çok büyük e, boyutta çalışmalar yapıldı ama... Henüz e, hani insanın e, gösterdiği başarımın yakın bir başarım bu konularda gösteren bir sistem olduğunu emin, emin değilim. Yakın zamanda da olacağını zannetmiyorum. Basit daha basit bir örnek vereyim. Tamam yani, hani şey yaparken ne demek istediğimi anladım mı? Bir kelimenin manası ne falan gibi. Hana kavramı henüz çözülmüş bir şey değil. En azından bizim alanda. Yani ben elma kelimesini kullandığım zaman e, onun neyi içerdiğini biliyorum ama onu tarif etmem benim açımdan çok zor. Ee, şey olarak ee, ama elmayı gördüğüm zaman da tanıyabiliyorum. Ee, ben e, sizle konuşuyorum şu anda siz benim dediklerimi duyuyorsunuz kafanızda bir takım e, kimyasal fiziksel işlemler oluyor. Ve de siz bana bir tepki veriyorsunuz ya da ben bunu anladım diye içinizden geçiriyorsunuz falan. Ama neyi anladığınızın tarifi yok. Anlatabildim birazcık? Yani... yo al, e, ben şey yapıyorum. Bunlar, bunlar, bunlar bizim içimizde gayet hızlı oluyor ama biz bunu e, dışarıya böyle bir e, cümle veya bir matematiksel e, matematiksel gösterim olarak e, şey... E, çıkaracak bir elimizde formalizma yok. Yani son 3-5 senede, 6 senede mesela bu kelime gömmeleri, sözcük gömmeleri diye bir teknoloji geliştirildi. E, kelimelerin kullanımdaki manalarını e, işte bu kodluyor falan şeklinde. Hakikaten de kodluyor. Yani bir takım enteresan e, testler yapabiliyorsunuz ve bu mananın çıktığını görebiliyorsunuz. Ama Bunlara bir araya koyup cümle haline getirdiğimiz zaman e, ne çıkacağı çok şüpheli ve de e, şey e, yani işin o noktasındayız diyeyim yani e, şey sözcük e, cümle manalarını e, böyle çok e, başka uygulamalara aktaracak şekilde bilmiyoruz yani nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bu bahsettiğiniz hani insanın ne yaptığı, insanı tamamen simüle edebilecek bir e, seyar yapının yakın zamanda olması için benim herhangi bir sebebim yok. Konuşma insan melekelerinden bir tanesi. Çok daha karmaşık melekeler de var. Yani planlama var mesela. İnsan bir iş yapacağı zaman kafasına hemen önce bir planlama yapıyor. Yani ben birine bir şey getirdiğim getir dediğim zaman o kişi o, o şeyi yerine getirmesi için plan yapıyor. Plan yapmak dille ilgili bir şey de değil. Yine Cem'in kitabında büyük ihtimalle bahsetmiştir. E, planlama olayından. Bu tip şeyler e, birazcık uygulamaya has. Dolayısıyla hangi uygulamayı yapacaksanız ona göre bir e, modül gerekiyor size. Ama mesela e, duygu Olayı henüz çok şey değil. İnsana gene doğal gelen e, bir komik olarak algılama, bir şeyi ciddi olarak algılama vesaire e, henüz çok kolay yapılan şeyler değil. Mesela bir fıkra anlatıyor, ve gülüyorsunuz. Neden güldüğünüz bilgisayara açıklamak çok kolay değil. İnsanlar üzerinde uğraşıyorlar. Yani computational humor diye bir alan var. Doğal dilin alt tarafında ee, ama e, sadece konuşma da değil yani bir film izlerken de gülebiliyorsunuz veya alıyorsunuz veya vesaire. Bunlara yakın bile değiliz bildiğim kadarıyla. Zaten ee, hocam, dolayısıyla o hani şey e, biraz uzun oldu ama yani hayır, hayır, o, sizin dediğiniz şeye, o sizin dediğiniz şeye gelmemiz e, ben kendi ömrümde göreceğimi zannetmiyorum.